Evet arkadaşlar, boyun tutulmasına nasıl bitkisel tedavi uygulayabiliriz? Bir fincan badem yağı, 10 damla nane yağı, 6 damla biberiye esansı yağı, 5 damla çay ağacı yağı, badem yağına 10 damla nane yağı, 6 damla biberiye esansı yağı ve 5 damla çay ağacı yağı ekleyip karıştırın. Yağ karışımı karanlık bir yerde hava geçirmez bir kapta saklayın. Dairesel hareketler kullanarak boyun tutulması yapılan oraya yaşadığınız boyuna, Alanın üzerine masaj yaparak bu karışımı uygulayabilirsiniz. Alternatif olarak masaj yaptığınız bölgede sıcak havlu bekletebilirsiniz. Bu tedaviyi 3 veya 4 kez uygulamanız yeterli olacaktır. Zencefilde bulunan beta bisabolan ve zingiberen gibi uçucu yağlar kas gerginliği ve eklem ağrısı için mükemmel anti-iflamotor ajanlardır. Yumuşak bir bez gerekiyor. 2 çorba kaşığı hint yağı, sıcak bir havlu ya da sıcak su torbası. İlk olarak bezi ısıtın. Bezi ısınması için soba ya da kaloriferin üzerine koyabilirsiniz. Daha sonra bezi 2 çorba kaşığı hint yağı ile nemlendirin. Uzanın ve bezi kasın etkilenen kısımlarınıza boynunuza yerleştirin. Ardından ısıyı bu alanda tutmak için bezin üzerine bir sıcak su torbası koyun. Bu tedavi her gün uygulayabilirsiniz. Her biri 250 mg ile 1 gram arasında toz zencefilden çay hazırlayarak günde 3 fincan içebilirsiniz. Kedi otu nasıl bir şey? Kas gevşetici etkiye sahip olan kedi otunu kaslarınızın gevşemesi için kullanabilirsiniz. Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisiyle bilinen kedi otunu doğrudan tüketmek yerine kompres uygulayarak kullanmanızı öneririz. Aksi oldukça kuvvetli etkiye sahip olan kedi otunun kullanımı büyük dikkat gerektirir. Kedi otu kuvvetli bir ee, ot arkadaşlar o yüzden bunun kullanmasında dikkat etmek gerekir. Kompres uygulayarak kullanmanız önemli içmeyiniz diye burada söylemiş arkadaşlar. Kedi otu tozunu zeytinyağı ile karıştırarak krem kıvamına getirin. Elde ettiğiniz karışımı tutulan bölgeye sürünüz. Karışımı sürdükten sonra streç film ile sararak en az bir saat bekletin. Bekledikten sonra önce ılık suyla duş alın. Duş sırasında sıcak veya soğuk kompresler uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar... İzlemeye bizi izlemeye devam edin. Sağ alttaki kutucuğu tıklayarak bütün videolarımıza bitkisel tedavi yöntemlerine ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin.